Seçim çalışmaları başladı. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Buna ilişkin birkaç açıklama alabilir miyiz? Bizim çalışmalarımız Allah'a çok şükür bitmemiş. Teşkilatlarımız çalışıyor. Üyelerimizden, hani AK Parti üyesinden tut, il başkanımıza kadar. Herkes sahadadır. Şu anda 3 adayımızla diğer iki kardeşimizle beraber biz şu anda sahadayız. Tabi teşkilatlarımızla beraber, A Parti teşkilatlarımızla beraber aktif bir şekilde ve halkın içindeyiz. Yani bizim özellikle milletvekiliği adayları olarak biz e, mümkün mertebe e, teşkilatlarımızla beraber elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız, hiçbir seçmenin, hiçbir vatandaşımızın kalmasını hedefliyoruz. Ve şu anda çalışmalarımız bu meyanda devam ediyor. Şimdi bildiğiniz gibi biz e, 94'ten bu yana aktif siyasetin içindeyiz. Halk da bizi biliyor. Yani aday olsak olmasak e, vatandaşla birebir biz sürekli temas halindeyiz. Allah şanskıyor. Halkımız bizi çok iyi tanıyor. Çok iyi biliyor. E, biz e, hani Siirt'i hani biliyorsunuz ben geçmişte Siirt Belediye Başkanlığını yaptım. Yani Siirt'in eee sokaklarını, caddelerini, yani Güre Caddesini bildiğimiz gibi eee Dodoğa Meydanı'nı da biliyoruz. Eee Dadoka Meydanı'nı da biliyoruz. Ee, tabi bunun yanında e, biz ilçelerimizi ve köyleriyle beraber biliyoruz. Yani Erhut'tan tut, Pervari'ye kadar, Şirvan'dan tut, e, Baykan'a kadar, Kurtalan'dan tut, Tilo'ya kadar. E, Allah'a çok şükür bilmediğimiz hiçbir köyümüz, hiçbir yerleşim alanımız yoktur. Yani Allah'a çok şükür biz mesela meydana indiğimiz zaman e, vatandaşımız, halkımız bizi çok iyi tanıyor. Özellikle biz hiçbir zaman Vatandaşla e, yani böyle kopuk bir yaşantımız olmadı. Biliyorsunuz 94'ten bu yana hani belediye başkanlığı sürecimizde, e, geçmişte milletvekili adaylığımız döneminde de ve kazanmamız durumunda da biz bir zaman halkımızdan kopuk yaşamadık ve Siirt'te yaşıyoruz. Halimde Siyirt'eyiz. E, bütün çalışmalarımız, şeyimiz Siirttedir Yani özellikle e, benim yani böyle bir rahatlığım var. E, Siyirt'te tamamıyla iç içeyiz yani. Mesela, herhangi bir vatandaşımızın bir tazesi olduğu zaman biz kesinlikle o ayrımı da yapmıyoruz. Hani bu vatandaşımız, bu kardeşimiz AK Partilidir veya diğeri farklı bir düşünceledir. Öyle bir ayrı ve gayrimiz bugüne kadar olmamıştır ve bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacaktır. Hem onların böyle üzüntülü günlerinde onların yanında olmuşuz. Neşeli mesela düğün zamanları, neşeli günlerinde de onlarla beraber olmuşuz. Yani biz Siirt'in havasını birebir teneffüs ettiğimiz gibi vatandaşlarımızla bile teneffüs ediyoruz. Allah'a çalışıyor, halkımız bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Sivirt halkının talebi sizlerden. Şimdi Aziz'in Yani biliyorsunuz vatandaş beni birebir tanıyor. Yani vatandaş beni görünce yani kendinden biri olarak şey yapıyor ve rahat bir şekilde sorunlarını bize anlatıyorlar. Yani en büyük biliyorsunuz hani bu e, Türkiye genelinde böyle bir şey var. Belki İrte'de bir işsizlik sorunu var. Genelde talepleri iş konusundadır. Ben de zaten kendime bir hedef koymuştu. Yani nasıl geçmişte belediyede önümüze bir hedef koyduğumuz zaman o hedefleri Allah'a, Allah'a binlerce şükürler olsun. Onların çoğunluğu yerine getirdik. Sadece o gün ben belediye başkanıyken gerçekleştirmediğim, bir hedefim vardı. O da neydi? Kentsel dönüşümdü. Tabii o günkü şartlar biraz daha farklıydı. Ama bugün e, özellikle bu e, meydana gelen depremde, hani ilimize meydana gelen e, depremden sonra zaten hükümetimiz de böyle bir karar aldı. E, Türkiye genelinde seks, e, 81 ilimizde e, kentsel dönüşüm kararı alındı. O kentsel dönüşüm e, kapsamında Allah'ın izniyle biz Siirt'te de o çalışmayı gene yürüteceğiz ve sadece Siirt merkez değil de ilçelerimiz ve köylerimizde de aynı uygulamayı Allah'ın izniyle biz gerçekleştireceğiz. Vatandaşın ısrarla altını çizerek söylemek istediğim işsizliktir. Biz de önümüze bir hedef koyduk. Allah'ın izniyle o işsizlik sorunlarını da çözeceğiz. Çünkü e, bizim özellikle şu anda organize sanayi bölgemizde e, biz organize sanayi ikiye katlayarak e, biz inşallah bir çalışma içerisinde olacağız. Ben nitekim geçmişte e, ki milletvekillerimiz olsun, il başkanlarımız olsun, teşkilatlarımız olsun e, belirli bir e, çalışmayı yürütmüşler. Yani belli bir bazı projeleri belli bir aşamaya getirmişler. Biz o zaten o projeleri de devam ettireceğiz. Ee, organize sanayide ben özellikle e, organize sanayi il müdürümüzle yapmış olduğum konuşmada şu anda e, Siirt'e gelip e, fabrika kurmak isteyen istidam e, oluşturmak isteyen istiyamı e, çözme, e, çözmek isteyen e, kardeşlerimiz. Ee, 62 kişi şu anda sırada bekliyor. Biz işte organize sanayi inşallah büyütüp bunlara e, alan açıp bu alanı onlara hizmetten sunacağız ve diyeceğiz ki gel kardeşim sen 10 kişi mi çalıştırmak istiyorsan buyurun sana 10 kişilik e, alan veriyoruz. Diğer taraftan 100 kişi mi çalıştırmak istiyoruz. Al sana 100 kişilik alan. Ve nitekim bizim bir tane şu anda dostumuz ve komşu gelmiş. 8000 metrekarelik bir alanda kapalı alan yapıyor ve 150 tane insanlığımızı çalıştıracaktır. Bunun gibi mesela örneğin diyelim ki Çinko Fabrikası. Çinko Fabrikası 110 milyon doları bir yatırım yapmış. Yani bu 110 milyon dolar çöpe mi gitsin? Kesinlikle biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Genel müdürleriyle özellikle Fikret Bay anla yapmış olduğum konuşmada Sayın Başkanım dedi ki biz şu anda çalışmamız devam ediyor. Hakikaten da üretim şu anda devam ediyor. Harun harun malzeme geliyor biz bayramdan sonra Allah'ın izniyle kapasiteyi biraz artırıp ve çalışmaları, çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle SİİRT'e kim, yani bunu belirtmek istiyorum, kim istidama yönelik bir çalışma yapmak istiyorsa biz sonuna kadar onun arkasında olacağız, onların projelerini destekleyeceğiz ve elimizden geldiği harayla onlara imkan oluşturacağız. Yani en önemli sorunlarımızın bir tanesi şu anda bize gelen taleplerden bir tanesi istidamdır. Ve Allah'ın izniyle ben e, inanıyorum. E, hükümetimize de inanıyorum. Ve halkımız da bize güveniyor. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da inanıyorlar. Hani biz bunu çözeceğimize de inanıyorlar. Ve özellikle AK Parti hükümetimize de güveniyorlar. Yine diyorlar ki yani bu işi çözebilecek olan sadece e, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayip Tayyip Erdoğan'dır. Ve ben de inanıyorum. Biz bunu çözeceğiz. İstidam olayını çözeceğiz ve yani ben işsizim ve çalışmak da istiyorum diyen herkese Allah'ın izniyle biz iş imkanını sağlamaya çalışacağız.